Yay burcu kadını kimsenin kötülüğünü istemez. Kendini bile bile kör kuyulara düşürmez. O kendini sıkıştığı yerden çıkarır. Şansı yaver gidince paçayı kurtarır. Macera aşkıyla gözü aldığı hiçbir tehlike üstüne uğratmaz. Burnu kanamaz ama gaza gelip yanında yerini alan abartılı motivasyonla kananların akıbeti ne olur bilinmez. O da tüm ürük sizin şansınıza kalmıştır. Yarı yolda vazgeçer. Gözünü başka heyecana dikerse dur çağrılarına uymaz. Yay kadını ile yapılan arkadaşlıklarda peşine takılmamak dediğini yapmamak önerilir. Hep şan kalkarsını duyan, gün yüzünü gören, gezgin ruhtan zarar gelmez diyenler sakın aldanmayın. Onun tersini görmeden erken konuşmayın. Ateş enerjisinin en kontrolsüzü bu burçlarda bulunur. Başkaları yine de düştükleri öfkün içinde bir türlü kontrol edilir ama yay burcunun gözüküyor, kulağı sağır olur. Bir çırgıldık yapmasına engel olmak isteyen ağzının payını önüne geçip durmak isteyen öfkesinden nasibini alır. Yer kadını pişman olmaz. Ardına bakarak yaşamaz. Sadece anını yaşar ve önüne bakar. Yer burcunun deliliğine kapılan aklından şüphe etmemek olmaz. Umursamaz bir parça. Umur sahibi olmak, insan olmanın doğasında varken onun dünyasında yoktur. Ev yanmış, ortalığı duman almış, gereksiz bulup yapmadığı işler yüzünden maaş zam gelmeden işine son haberini almış, Ailesi yüzüne hasret kalmışken telefonun icadından dahi bir haber yaşamış olan yay burcu karabatak gibidir. Yay kadını varsa yoksa kendi özgürlük sınırlarını zorlamak için yaşar. Kendisinden başka kimseyi hayatına fazlaca sokup sırtına yük etmez. Yarınını düşünmez. Dününü ardına takıp sorumluluk yüklenmez. Birlikte eğlencenin en dibini vurur, gülerken katılırsınız. Tam bir eğlence insanıdır. Yaşamın karanlığına rastlar, dostum deyip sırtınızı dayama gafletine düşerseniz dünyanın sarsılabilir. Gülüp eğlenirken, beraber mutluluğa doyup, türlü deneyim yaşarken, yani her şey güllük gülüstanlıkken, yay burcunun keyfini diyecek olmaz ama başınıza bir iş gelsin, bir ihtiyacınız, paylaşmak istediğiniz bir hüznünüz, derdiniz olsun, ya sırrıya kadem basar ya da umursuz tavrıyla özellikle duygusal insanlarda derin yaralar açar. Kendine aşırı güvenen yay burçları rahat tavırları kimi zaman rahatsız edici olur. Sorumluluk almaktan hoşlanmazlar. Dünya yansı umurlarında olmaz. Onlar kendi kurdukları dünyalarında çok mutturular. Hem kafa olarak hem de ev ortamında oldukça dağınık olduklarını söyleyebiliriz. Verdikleri sözleri unuturlar. Üstüne üstlük bunu kabul etmezler. Kriz yönetimleri sıfırdır. Bir stres de kriz anında panaya kapılarak işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale sokarlar. Dostluğa önem veren bir karakterde olmalarına rağmen kimi zaman sevdiklerine karşı duyarsız davranabilirler. Bu da çift karakterli oluşlarının bir yansımasıdır. Hayatı eğlence olarak gördükleri için hayatın gerçekleriyle yüzleşmekten korkarlar. Hayata toslan ve bakıyor olmaları etraflarında yaşanan olaylara kayıtsız kalmalarına sebep olur. Yayguşları en geç olgunlaşan kişilerdir. Ruhları hep çocuk kalmak için çabalar. Çocuk ruhlu olmanın iyi yanları olsa da onların hiç büyümemeleri en bir zorlukta pes etmelerine sebep olur. Hiç düşünmeden kendilerini bilmedikleri bir maceranın içinde bulabilirler. Bu gözü kararlılıkları kimi zaman başlarına da bela olur.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 Hiçbir şekilde kısıtlamaya gelmez. Erkek kendisini kısıtlamaya çalışırsa düşünmeden ilişkiyi bitirir. Yay burcu kadını ne kadar severse sevsin, söz konusu olan özgürlüğü ise aşkından kolayca vazgeçebilir. Bu sebeple yay burcu kadınının özgürlüğüne saygı duymak gerekir. Özgürlüğüne bu denli bağlı olan yay burcu kadınları garip bir şekilde erkek tarafından kıskanıldıklarında mutlu olurlar. Çünkü onlar için kıskanılmak sevilmenin işareti sayılır.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 Dolu bir hayat yaşamaya çalışır. Gezgin insanlar genellikle yay buçlarından çıkar. Enerjisinin kaynağı nedir bilinmez. Ama kesinlikle elinde duramayan ve etrafına pozitif hisler yayan bir insan olduğunu söyleyelim. Bu öğrenme ve gezme aşkıyla binlerce bir yay burcu adının peşine takılın ve maceraya hazır olun diye size söyleyebiliriz. Tabii onun bu acele avuca sığmayan, acele eden durmak bilmez enerjisine yetişebilirseniz bu olabilir. genellik çoğula...